ee, erkeği annesinden koparmak çok kolay ama nerede yaşayacaklar bunlar? Uzayda, boşlukta yaşayamazlar ki. Bunların bir kökleri var. Bu köklere uyumlu hareket etmek lazım. O kökleri bıraktığı anda da zaten birçok sorunlar ortaya çıkar. Su